Kaç kaç hadi yenemem geldi kötü bir o Ben o menemez ki kötü biri o karneç karneç geldi bir kötü biri o Ben bir onu yenemez ki Ben o menemez, ki, ben menemez o. geldi bu da karniç Kaçmanız lazım sizin ağzıyla yoksa öyle resimler Karneç karneç, karneç burda Karneç karneç kaç kaç kaç Karneç karne burda Karneç karneç kaç kaç kaç karne geldi kötü bir yol. Ben o ben onu yenemez ki kötü bir o karne geldi kötü bir ben o ben onu yenemez ki kötü bir o Ben Ben Carnage Kaç Kaç Hadi Yenemez Ben Ya da Spiderman Geldi Bu Da Carnage Kaçmanız Lazım Sizin Acih İlen Yoksa Öleceksiniz Ağın Carnage Çok Kötü İyi Biri Sanlar Carnage Çok Kötü İyi Biri Sanlar Ben Çok Kötüyüm Yenemez Beni Biri Asla Yenemez FANTASY <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geldi KÖTÜ biri O Ben Geldi Kötü Ki Kötü biri O internet geldi kötü bir o ben onu en ki kötü bir o canı geldi kötü bir o ben onu en ki kötü bir o